İş dünyasında kadınların güçlenmesi için çalışan örgütlerden birisi de Turkish Win ve karşımda şimdi Turkish Win kurucusu Melek Platkonak var. Merhaba Melek, nasılsın? İyiyim, Celal sen nasılsın? İyiyim ben de. Seni görmek ne kadar güzel. Önce seni tanıyalım. Yani Melek Platkonak kimdir? ne yapar ve nasıl oldu da bu hem Turkish Win'i hem de Bin Yaprağı kurduğun ve çok önemli çalışmalara imza atıyorsun? Öncelikle Tülay hem davet için hem de işte Kadınlar Platformu'nun hani böyle İngilizce bir tabiri var. One Woman Army diye tek başına orada olan bir kadın olarak kadınların işte dünyasında yükselmesi için çalıştığı için önce ben teşekkür ederim. Davet için de çok teşekkür ederim. Bütün emeklerin için teşekkürler. Ben kimim? Ben bugün itibariyle 47 yaşında. İstanbul doğumlu. Ee, çok iyi okullarda yaşama fırsatı e, ve e, çalışma fırsatı, okuma fırsatı yani ülke, okul derken e, işte İstanbul'dan çıkıp Londra'da okuyup, New York'ta yaşayıp 20 sene orada kaldıktan sonra Türkiye'ye dönmüş bir iş insanıyım. Ee, i̇lk başta biraz iktisat, e, işte New York borsası gibi yerlerde çalıştıktan sonra teknoloji sektöründe kendimi buldum. Türkiye Microsoft Türkiye'nin genel müdür yardımcısı olarak döndüm. Bu yolculukta TED konferanslarına tanıştım. TED konferanslarının hikaye anlatma sanatını, insanları bir araya getirmesini, Beşibiyen benzerimizin aslında kalbinden attığını, fark ettikleri anki coşkuyu, dünyayı değiştirmek isteyen insanların enerjisi birleşince neler olduğunu gördüm. Ve bu ilhamla da Türk İşmin'i kurdum. Yaklaşık 10 sene oldu, 10 sene önce. İlk önce dedik ki biz global kariyerleri olan, farklı ülkelerde olan kadınlar bir araya gelsek, aha neler yaparız. Ee, ve 5 sene önce de e, bu yaptığımız şeyler ve birlikteliğimizin hani İngilizce olması, kapalı devre olması, yalnız kadınları kapsaması gibi kısıntılardan biraz çıkalım dedik. Erkekleri de, e, erkek kardeşlerimizle aramız aldığımız dijitalde olan e, rol modelliğin, e, kolay bilgilerin e, hızlıca ulaşılabildiği ve kadının kariyer yolculuğunda yalnız olduğunu hissetmediği ikinci platformumuz olarak Bin Yaprağı, bir dijital kız kardeşlik ağ olarak hayata geçirdik. Benim de profesyonel kariyerim bir sosyal girişimciliğe döndü. Burada çok güzel mülakatlar yapılıyor. Bizim birazcık farkımız, biz bir sosyal girişimiz, bir platform olarak varız. Bir örgüt yapımız yok. Bunu da biraz daha hızlı hareket edebilmek için, kendi içimizde aldığımız bir kararı yönetim geçirmeden hızlıca harekete geçirebilmek için daha farklı bir şekilde ölçüklenebilmek için aldık. Bu yolculukta da ilerliyoruz ama herkese kol kolayız. Ben çok yakından takip ediyorum. Hakikaten öyle bir akıldınız ki herhalde girmediğiniz üniversite yok, herhalde siz tanımayan. Genç yok ve her yıl çok büyük organizasyonlar yapıyorsunuz. Biraz ayrıntılara girelim mi? Hem e, Turkish Win hem Bin Yaprak tam olarak ne yapıyorlar, amacınız ne, neden var bu iki oluşum? Tabii ki. Turkish Win'in amacı e, ve hitap ettiği kitle, yani amacı e, global kariyeri olan kadınların ve kadının iş hayatı yükselmesini isteyen kadınları bir araya getiren, onların... Bir birim enerjileri varsa bu bir birim enerjiyi maksimum potansiyele dönüştüren kinetik enerjiye, kolektif enerjiye dönüştürmek ve bunu global anlamda yapmak. Bunun için biz çoğunlukla networkler kuruyoruz Turkish'in içinde. Bize katılan kadınların profili 30 yaş ve üstü, belirli bir iş hayatında momentumu yakalamış, benden başka başkası nasıl fayda sağlayabilirim diyen ama bu arada öğrenip kendini geliştirmeye devam eden, İngilizce iletişimde olan, bir gün burada, yarın New York'ta, öbür gün Londra'da, tabii Covid öncesi, <gülüyor> mobilite daha yüksekken, bu kadınlar. Ve bu kadınların ilk yola çıkarken, ilk kurdukları network, Campus Network'ı oldu. Çünkü dedik ki, hani biz bir araya geldik, kimlerle en fazla bir araya gelebiliriz, kimlere en fazla katkı sağlayabiliriz? Üniversiteli genç kadınlara. Dolayısıyla üniversitelerle toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığını yaratmak için kurduğumuz Campus Room programında da işte kadın e, Women in Business kulüpleri kurdurarak, üniversite aktivitelerini destekleyerek ilk önce öyle bir ağ kurduk. Ee, daha sonra baktık iş hayatında kadın konusunda ve istihdam konusunda boşluklar neler? Ee, dedik ki ara vermek, geri gelmek büyük bir boşluk. Ee, dolayısıyla yeniden biz adındaki derneğin kurucularındanız. Ara veren, geri gelen kadınları iş hayatına minimum belirleyip 2 seneden fazla ara veren, 7 seneden fazla tecrübesi olan kadınları iş hayatına kazandıran derneğin kurucularından birisiydi. İlk dönemlerde çok destek olduk. Sonra dedik ki rol model eksikliği var. İlk önce TÜSİAD'da ne okusam ne olsam projesini gerçekleştirdik. Rol model videoları çektik, onları yayınladık. Ondan sonra dedik ki, Kurumlar çok büyük bir burada çarpan, hani biz birey olarak bir şeyler yapıyoruz ama biz bazen bir, bir kurumun içindeyiz ve bu kurumun gücü çok büyük. Yani o kurumda on binlerce, yüz binlerce kişi çalışıyor. O yüzden biz kurumlarda bu konuya kafayı takıp kadınlar ve erkeklerin bir araya geldiği bir network oluşturalım dedik. Kagider'e Kı gittik, kız kardeş networklerimizden onu kolumuza taktık. UPS bize destek verdi ve kadın liderlik platformunu hayata geçirdik. Orada kurumların toplumsal cinsiyet eşitliği çerçevesindeki uygulamaların paylaştığı bir network kurduk. Bu networklerin yani en e, genci 5 yaşında e, biri yaprak, diğerleri 5 yaş üstü öyle diyebiliriz. E, sonra da bütün bunları bak proje proje yapıyoruz. Çok farklı hedef kitleler yani 18 yaşından e, 55 yaşına kadar olan bir hedef kitleye genelde üniversiteli ve üniversite mezunu kadına destek verdiğimiz farklı programlar var. Bunları dijitalde bir yere taşıyalım deyince de Bin Yaprağı yayın aldık 5 sene önce. Bin Yaprağı'nın kurulma hedefi de kariyer yolculuğunda kendini yalnız hisseden ve ben yapabilirim diyen kadının rol modellerinle dijital anlamda tanıştığı, kendi gibi yolculukta olan kişilerle kaynaştığı, network edindiği, channel edindiği bir platform olması. Burada erkekler, kadınlar bu meseleye destek veren herkesi kapsaması. Kurumlar STK'ları da dijital bir anda bir çerçevede bir araya getirmesi. Örnek verdiğim yeniden bizim ara vermek geri gelmek konusunda Bin Yaprak'ta bir kanalı var. İşte Kagider'in bazı içerikleri var, Arya'nın bazı içerikleri var. Oralarda kurumların içerikleri var. Yani bu konuda kafa takan herkesin iş hayatında karar verme noktasında fayda sağlayan içeriklerini topluyoruz. Ve e, bu network'ı bir araya getiriyoruz. Burada sonuçta amacımız ne? İstihdamda daha çok kadın olsun. Ee, daha çok kadın karar verirken yanıt hissetmesin. Benim bildiğim bir şeyi dijitale döktüğüm zaman binlere katkı sağlayabiliyorum. Biz bununla bire bin katmak diyoruz. Ee, bin yaprakta da böyle bir yolculuğumuz var. Seni dinlerken e, başım döndü. Ya yani O kadar çok <gülüyor> ki hayran olmamak elde değil hani senin gibi kadınlar sayesinde eminim umut doluyor insanın içine ve pek çok kişi de seni dinleyen pek çok kişi de umutlanır umut duymamak mümkün değil çünkü gerçekten çok kıymetli çalışmalar yapıyorsun şu anda yürüttüğünüz böyle senin çok önem verdiğin hangi çalışmalar var biraz da onlardan bahseder misin hani onu da bu vesileyle duyuralım tanıtalım Tabii ki çok mutlu olurum. Şimdi biz Bin Yaprak'taki etki alanımızı ölçeklemek için e, üç koldan gitmeye karar verdik. Tabii şu an sitede gördüğünüz mesleklerin tanıtımı var. İşte bir mühendis olan kadınların videoları, e, orada network edecekleri bir yapı var. E, i̇kinci olarak memleket çemberleri yayına alacağız. Çok yakında, Eylül ayında inşallah. E, örneğin e, Adanalı kadınlar, yani Adana'da yaşayan memlekette olan o memleketten olup başka bir şehirde yaşayan, yurt dışında yaşayan kadınların birbirlerine destek olabildikleri dijital bir alan açtığımızı düşün. Memleket çemberi olunca tabii herkes memleketinde bir şey yapmak istiyor birey olarak. Belki kurumunun ötesinde bir şeyler yapmak istiyor. Dolayısıyla biz bu memleket çemberlerinde 81'inde bir örgütlenme oluşturmak istiyoruz dijital anlamda. Covid döneminde de e, yani ikinci dalga gelecek gibi gözüküyor. Bol bol yalnız hissedeceğimiz zamanlar olacak. İşte o zaman bizi kaynaştıracak bir alan olabilecek bir yaprak diye hayal ediyoruz. E, üçüncü konumuz da tabii yani gelecekle alakalı planlarımız. Yani bir mesleğe girdik ama gelecekteki bana koşarken benim gibi insanlarla nasıl bir araya gelebilirim diye de kız kardeşlik çemberlerini hayata geçireceğiz. Yani gerçekten 5 kişilik çemberlerle e, 12 haftalık bir program yayına geçiyor olacak. Eylül'den sonra. Çok heyecanlı bir şekilde bu programları hayatı geçiriyor olacağız. Emin olun Tülay ilk de paylaşıyor olacağız. Ben de heyecanla bekliyor ve takip ediyor olacağım her zamanki gibi. Şahane. <gülüyor> Çok <gülüyor> teşekkürler. Yani seni kutluyorum ve alkışlıyorum hakikaten. Hani çok önemli çalışmalar yapıyorsun. Takdire şayan. Bu çalışmaları yaparken tabii sen üniversitelerle, yurt dışında, kariyer sahibi, şirketlerin CEO'ları, hani o pozisyonlarındaki kadınlarla ya da Anadolu'daki köyünde bir şeyler yapıp satan kadınlarla da herkesle de, bir temas gerçekleştiriyorsun. Genel olarak gördüğün bu temaslar sırasında, gördüğün, yaşadığın, e, sana yansıyan neler var? Kadınlar hangi sorunları yaşıyorlar? E, bir yandan annelik, bir yandan ev yükü, bir yandan toplumsal önyargılar pek çok şey vardır. Örnekler vererek anlatabilir misin? Kadınların en önemli sorunları neler ve ne yapılmalı? Şimdi bizim en başta bir kültürel yapamazsınlar, üstümüzde tortumuz var genelde. Aileden, başka bir yerden, hani bu böyle olmaz, niçin sen yapasın ki gibi. Bir kadın bunu aştığı zaman gerçekten yapamayacağı bir şey yok. Ben bunu gördüm. Çok memleketlerde, çok şehirlerde. Yani bütün her şeyde hani o yapamazsığını aşmak için de bir kişinin olması yeterli. Yani bütün bir dünyanın sizin ne birlikte evet yaparsın demenize gerek yok bir olsun insana. Bir bunu gördüm. Bu çok hikaye de var. Bizim en çok izlenen hikayelerimizden birisi Altın Mimir'in hikayesi örneğin. Avukattır kendisi. Eminim sizin de röportajlarınız vardır. Tunceli'den olup, sekiz kız kardeşten birisi olup, üniversite okumasına babası izin vermediği için hemşirelik okuluna gidip, oradan üniversiteyi kazanıp Avukat olarak ve kadın hakları konusunda çok işler yapan sevgili Altın arkasından kardeşi geliyor. Ona da izin vermiyorlar. Hemşirelik okuluna da mühendislik okuyup devam ediyor. Artık üçüncü kız kardeşte baba bunları direkt üniversiteye yollayabiliyor. Yani bunların çok önemli olduğunu gördüm. Ve onun da yola çıkmasının sebebi küçükken, beş yaşındayken ilk defa bir kadının arkasından giden erkekleri görmesi. Ee, bir savcı kadının arkasından yürüyen erkekleri görünce ki genelde annesi ve diğer kadınlar erkeklerin arkasından yürüyor. Ben o olmak istiyorum deyip o rol modelle e, yola çıkıyor olması. Yani o yüzden bu rol modellik çok önemli. Ee, biz hepimiz e, yani CEO olmamıza gerek yok, çok başarılı olmamıza gerek yok. Kapıdan çıkıp işe giderken komşunun rol modeliyiz, komşu kızın, o balkondan bakan gencin Evet ben de yapabilirim, o abla yapıyor demesi çok çok önemli. İş hayatına girdiğimiz zaman yani meslek seçmek, kendimizi gerçeklemek burada hakikaten birisinin yaparsın demesi ya da bir rol modelle yapabileceğimizi görmemizin çok önemli olduğunu altın hikayesinden de paylaşabilirim. İkincisi biz Excite araştırma şirketiyle bir sürü araştırmalar yapıyoruz, 1500 kişinin katıldığı. Bu araştırmalarda görüyoruz ki kadının işte ve evde mesai yaptığı bir dünyada, eşit ebeveynliğin olmadığı bir dünyada gerçekten kadının işe yapma yeri var ama işi zor. Çünkü bir erkek iki mesai yapmazken bir performans veriyor işte, kadın iki mesai birden yapıyor. Çünkü eşit ebeveynlik yok. Burada da şunu gördük, erkeklerin %40'ı babalık izni nedir biliyor, 60'ı bilmiyor, kadınların 49 biliyor. Yani babalık izni var olan bir şey değil. Çocuk yapıldıktan sonra annenin görevi gibi oluyor. Bunun çok önemli olduğunu ve kadının iş hayatını yıldırdığını, yoğurduğunu görüyoruz. Burada eşit ebevenlikte gelecek nesillerde umut ve ışık görüyoruz. Bunu görüyoruz. Ana bir konu olarak. Ve iş hayatında da evde de yani beyaz ek olsun, mavi ek olsun kadınların psikolojik ve fiziksel şiddete de tabi olduğunu görüyoruz. Yani bu bir kesime ait bir şey değil toplumda değişmesi gereken çok büyük kültürel taşların olduğunu görüyoruz bu noktada da hem kültür değişimi hem kadın istihdama katılımında en önemli onu geride bırakan yaşlı bakımı çocuk bakımı gibi konular desteklerinin çok önemli olduğunu görüyoruz fırsatlar ne fırsatlar noktasında bir örnek vereceğim size Aslında hepimiz birbirimize fırsat vermeyi hazırız Yani ben bir kadın olarak kendi mahallemdeki bir kadını işe almaya akıl vermeye, bir kahve içmeye, mesleğimi anlatmaya hazırım. Ama karşıma o kişi çıkmıyor. Yani çıkartacak bir sistem yok. İşte biz bin yaprağı bunun için biraz daha geliştirmeyi hayal ediyoruz. Örnek vereceğim. Nimet adında bir izleyicimiz, bir canlı yayına katıldı bundan 3-4 sene önce. Hangi üniversiteden mezun? Karadeniz'de bir üniversiteden mezun. 2 senedir işsiz, işletme fakültesinde okumuş. Evde oturuyor, Aydın'ın bir köyünde e, ve izlediği kişi de Tülin Akın, başka bir e, sosyal girişimci, canlı yayında e, tarımsal pazarlama yapıyor, akıllı köyü var, Vodafone akıllı köyü. O da Aydın'ın başka bir köyünde, iki köy arası 15 dakika ve e, bu arada e, onlar konuşurlarken e, canlı yayında izliyor böyle birkaç soru soruyor. Bütün ailecik izliyorlar canlı yayını. Diyor ki bakın bu kadın çok yakın bir yerlerde. Heyecanlanan nimet e, TÜN'i ziyarete gidiyor, tanışmak istiyor. Ben sizin enerjinizden çok faydalandım diye. Bilmediği şey e, TÜN'in de sosyal medyasını yönetecek bir kişi aradığı. E, Perşembe çalışmak için girdiği yerde, pazartesi günü e, tanışmak için gittiği yerde çalışmaya başlıyor. Ve üç sene boyunca onların iş hayat yolculukları devam etti. Orada Tülin, Bill Gates'ten ödüller aldı, bir sürü şeyler oldu. Bunların sosyal medyasını da e, Nimet yapmış oldu. Ve Nimet de sonra dönüp Bin Yaprak'ta kendi hikayesini anlattı. Yani bu döngü aslında var. E, çok daha fazla duymaya ihtiyacımız var. Çok daha fazla e, el verebileceğimiz insanları daha hızlı bulmaya ihtiyacımız var. Hani fırsat var. Tabii ki bazı engeller var ve bu yalnızca Türkiye özgü konular da değil, global konular. Ama biz zamanla, azimle ve el ele vererek, kız kardeşlik ruhunda bunları berdarap edeceğimizi düşünüyoruz. Biz kadınlarımız iyi bir şey bulduğumuz zaman paylaşmasını seviyoruz. Paylaştıkça da bir sürü şeyi büyüteceğimize güveniyoruz. O yüzden biz de bin yaprağı daha paylaşımcı, daha açık. ...daha akıllı bir hale getirdiğimizde, ki üzerine her gün çalışıyoruz, çok daha fazla yol alacağımıza inanıyoruz. Hakikaten anlattığın hikaye o kadar etkili ki ve ne kadar aslında yaptığınızın doğru olduğunu gösteren bir örnek. Yani aynı köydeler, çok yakınlar birbirlerine ve onları bir araya getiriyorsun, biri iş arıyor, biri eleman arıyor, buluşuyorlar. E, Muhteşemiz evet. bir köyüydü ve ne kadar doğru işler yaptığınızın da bence bir göstergesi. Umarım e, o çemberiniz, ağınız çok daha geniş kitlelere ulaşır ve çok daha fazla bir etki alanına kavuşur diyorum. E, zaman ayırdın, bize anlattın. Eminim Türk İşmen'in de pek çok çalışması var ama onları da başka bir güne sığdıralım istersen. Bugün... Tabii tabii bin yaprak hepimizin, binlerimizin, milyonlara çıkmak istiyoruz. O yüzden en başta bin yaprak gidiyor. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.